Merhaba arkadaşlar. Merhaba, Merhaba hocam. hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Benim. Teşekkürler. Katılan birkaç kişi daha var. Onlar da gelsin. Ee, sonra başlayalım. Bu metni okudunuz değil mi? Instant Message. Ben okudum evet hocam. Yani bu Mesela seferki e, diyalog sorularını çözme gibi bir şey olacak sanırım bu da. E, tam bir reading parçası değil ama bunlar da sonuçta karşımıza çıkıyor. Evet. Şey. Şey şey. Grubun <gülüyor> <gülüyor> en çok kişisi. <gülüyor> Başka şu an gelen yok sanırım. Neyse gelen oldukça ekleriz. O zaman biz başlayalım. E, efendim. Yok hocam, bugün iki çocukla evdeyim de size söylemedim. Sesimi ben genel bağlı kapatıyorum. Cevap, yani benden cevap beklerseniz açayım. Tamam, tamam öyle yapalım. Tamam. Peki, you match the informal expressions from instant messages with the definitions. Şimdi sekiz tane madde var. Sekiz tane madde aslında yanında bulunan A, B, C, D, E, H'ye kadar olanların kısaltmaları ya da günlük dilde kullanımı. Bunları daha önceden biliyor muydunuz ya da kullanıyor muydunuz? Hocam ben Dunoyu hiç duymadım. Dunoyu bilmiyordum burada. Hmm. Tamam. Hmm. Başka görmediğiniz mesela. Daha önce hiç karşılaşmadığınız. Hocam ben bir hang-on ve Whatsapp'ı biliyordum. Diğer şeyler çok yeni geldi bana. Tamam. Bunlar da şey mesela şu CU, yani doğrudan CU'nun aslında sesletim hali değil mi? Şey gibi ee, mesela to için de bazen iki rakamı kullanılıyor. Ama şey gibi to e, mesela EA yönelme halini düşünün. Yazarken bazen to'yu e, yönelme hali olarak da iki rakamıyla da verebiliyorlar. Yani bu şey günlük kullanım gibi. Aslında biraz da günlük kullanımdan çok dijital ortamda kullanım. bilin kullanım çeşitleri. Peki, Duno neymiş peki? Baktınız mı ne olduğuna? Evet, bilmiyorum demekmiş. Aha, bilmiyorum. Şey gibi, Duno, I don't know'un kısaltması gibi. Uh, evet. I don't know'un kısaltması gibi yani o şeyde işte o argo argo demeyelim de slang diyoruz ya günlük konuşmada kullanım şekli peki bakalım o zaman nasıl yaptık it slipped my mind bir ne yaptınız biri I forgot B. B. Evet. B. I forgot yani aklımdan uçup gitmiş gibi bir anlam var aslında kayıp gitmiş uçup gitmiş gibi bir anlam var o zaman I forgot CEO, demin söylediğimiz gibi e, H olacak. CEO, onun sesletim hali. Üçüncüsü hang on. Ne demek hang on? Please wait. Please wait. wait. Bekleyin. Evet, the please wait. Mesela hang on bir yere asmak, tutmak anlamı da var. Sözlüğü açıp baktığınızda. Ama hang on iletişimde kullanmıyorsa biraz bekle gibi bir şey verecek bize. Öyle bir anlam verecek. Please wait. Hocam one second de aslında hang on gibi değil mi? Evet çok yakın anlamlar zaten. Hı -hı. Çok yakın. One second, just a second. Bu da e olması lazım değil mi? Evet. Evet bir hocam. Bir saniye anlamı var işte second'ında. Bir saniye, bir saniye bekle. Buna da e diyoruz. What's up? What's going on? What's going on? Evet. WhatsApp nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Ama şöyle mesela how are you diyoruz, how do you do diyoruz ya da WhatsApp diyoruz. Kullanım farkından kısacık bahsedeyim mi? Olur hocam. Olur hocam. Tamam. Ee, mesela how are you? Nasılsın diye sordum. How do you do? Nasıl gidiyor? İşler güçler nasıl gidiyor gibi bir genel bir soru o da. Ama WhatsApp daha çok e, samimi olduğunuz ee, arkadaşınız, dostunuz hani artık Türkçe'de yerleşen kanka kelimesi var ya, omzuna vurarak konuşabildiğiniz e, samimiyette kişilere Whatsapp diye hitap ediyoruz. Ee, bu da böyle bir bilgi olarak kalsın sizde. Mesela resmi bir yerde Whatsapp yazamam. Ee, resmi, ya da işte diyelim ki hocamla yazışıyorum. O zaman Whatsapp diye yazamam ona. Ee, yani illaki havariyu ya da havduyudu gibi bir şeyle sormam lazım. Ne haber gibi bir şey hocam. Aynen aynen ne haber nasılsın ne haber ne yaptın ya nasılsın tam öyle bir kelime aslında. Ne haber. Ne haber. ben biraz şey ne var ne var ne yok diye tercüme etmiştim nedense. Yani tercüme değil ya yani gelen şey e, düşünce oydu. Evet ama buradaki ne haber ne yaptın ne haber öyle bir kullanım. Peki altı till until till until evet until yani olana kadar anlamı verecek bir şey olana kadar na 7 na no no Bu da no ile aynı anlamda ve dona da i don't know gibi bir anlamı var bilmiyorum dona hmm. i don't know e, hocam e, till de e, ikili de kullanılıyor değil mi? Til. Aynı anlama geliyor. Til, evet, ve til. til ve antil. Hı hı, til ve antil e, aynı anlama geliyor. Aynı şekilde kullanılıyor. Şurada şöyle bir kullanım var. Gördünüz mü? Minik bir kesme işareti var. Başka evet. Aha, ona dikkat edin. İşte bu varsa zaten kısaltma anlamı. Yoksa e, şeyin, tilin yanlış yazılmış hali değil. Bazen karıştırılabiliyor çünkü. E, eğer şöyle küçük bir kesme işareti varsa Mesela Türkçe'de de yazarken şöyle bir şey çıktı. Hiç farkında mısınız ya da kullanıyor musunuz bilmiyorum. Bir bakalım diyorum. Bir bakalım değil. R harfini yutuyoruz mesela. Hmm. Yazarken de öyle yapıyorsunuz ya. Bir bakalım. Orada bir kelimesi kalıyor. Yani hecesi kalıyor diyeyim. Ee, bazen o bir'nin sonuna da bir kesme işareti koyabiliyorlar yazarken. Ha, o mantık. Evet onun gibi bir kullanım buradaki tilde. Hmm. Biraz size bugün Türkçe İngilizce benzetmelerle ilerleyeceğim dersi, eğer sakıncası yoksa sizler için. Yok, hocam. Daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Peki, bakalım o zaman. Ee, bunların arasında var mı bilmediğiniz, anlamadığınız bir şey? Yine üzerinden geçebilirim. Until şey mi? Şeyi kadar, a kadar mı? Evet, e kadar, a kadar. Yani mesela until morning. Bir işim var sabaha kadar bitirmem lazım. Until morning, until the evening, akşama kadar. E kovaran. Bir de it slipped my mind, aklımdan slipped ne demek? Yani çıktı mı? <gülüyor> şey yaptı <Sıyırdı gülüyor> mı? Sıyrıldı mı slip it? Dedik şöyle, normalde ilk sözcük anlamı kaymak, işte çıkmak, gitmek gibi bir şey. Buradaki de aklımdan uçmuş gitmiş, aklımdan çıkmış. Yani I forgotla eş anlamda. Kalıp, tamam. Slipped my mind yani aklımdan uçmuş, aklımdan çıkmış anlamı verecek bize. Peki. Geçtik aşağıya. Şimdi şöyle yapalım mı? Ee, i̇ki kişi okusun. Mesela Merve ile Kader okur musunuz buraya? Diyalog Okuruz hocam. hocam. Beyaz olanları Merve okusun. Yeşilleri de Kader okusun. Ee, tamam eğer telaffuzlarında zorlanırsanız bir kere daha ben hatta zorlanmasanız da ben bir kere baştan sona okuyacağım. You, there, Beatrice. Hang on, Andrew. Okay, what's up? It's Caroline's birthday tomorrow. Oh, yeah, that's right. You talked about what to get her. You mean a present? Weren't you buying one from both of us? I'm sorry, it totally slipped my mind and i'm working too late so uh, could you pick up a gift today i guess what sort of thing uh, were you thinking of don't know got any ideas one sec phone okay i am back just had an idea for a gift go on A new headphone? No, uh, Jeremy said uh, he was getting her uh, headphones. Okay, what then? Uh, have you seen those uh, gift certificates for uh, a SPA, uh, SPA? Maybe one of those. She'd love that. I'll pick it up today then. Thanks a million, appreciate it. No worries. See you tomorrow then. Yep. What time was it again? For? Uh, 4? 4.30 I can pick you up at your house if you like. Uh, see you then. Bye for now. Bye for now. Peki, teşekkürler. Ee, hiç telaffuzunu bilmediğiniz var mıydı? Mesela şu kelime, şurası var. Bunu nasıl okumuştun? Merve okudu. A, uh, appreciated. Aha, appreciated, tamam. Peki, bir kere de ben baştan sona okuyayım. Ondan sonra sorularını cevaplayalım, olur mu? Sonra zaten bir tane alıştırma var. Şu task 1 ve 2'yi yaptıktan sonra discussion kısmında biraz zaman vereceğim size ve bir şeyler yazmanızı isteyeceğim. You there Beatrice. Hang on Andrew. Okay, what's up? It's Caroline's birthday tomorrow. Oh yeah, that's right. You told about what together. You mean a present? Weren't you buying one from both of us? I'm sorry, it totally slipped my mind. Hmm. And I'm working till late. So could you pick up a gift today? I guess, what sort of thing were you thinking of? Do you know, got any ideas? One second from, okay, I'm back. Just had an idea for a gift. Go on, new headphones. Now, Jeremy said he was getting her headphones. Okay, what then? Have you seen those gift certificates for a SIPA? Maybe one of those. She would love that. I'll pick it up today then. Thanks, Emelian. Appreciate it. No worries. See you tomorrow then. Yep. What time was it again? Four? Half past four? Or four thirty? I can pick you up at your house if you like. Okay. See you then. Bye for now. Peki. Aslında anlaşılır bir diyalog değil mi? Evet. Anlaşılır. Um, Yanlış. Mm -hmm. She loved that. She, she, şey she would love that idiğiniz. She loved it söylenilmez mi O şekilde. bakalım neredeydi o? Şurası. She would love. Buradaki şey. Evet. She had değil de she would love that. Would var orada. Would kelimesi var. Bu da şeydir. E, konuşma dilinde e, ileride bu, yani bunu sevecek anlamı var. Will gibi bir anlam verir. Wuld'un böyle bir kullanımı da var. Yani sadece geçmiş zaman anlatmaz Wuld. E, she would that. Orada Wuld diye böyle bir e, şeyle vermemiz lazım. vurguyla ile vermemiz lazım. Oradaki had'in değil Wuld'un e, deyesi. Yani orada had olsaydı she diye e, kısaltabilir miydik? Şöyle. Orada had olsaydı bu cümlelerin hepsi e, şey olacaktı daha geçmiş zamanda konuşuluyor olacaktı. Ama şu an geleceğe yönelik nasıl bir hediye alınsın konuşuluyor ya plan yapılıyor. Evet. Kastettiğim şey eğer o had olsaydı yani bütün görüşme o zaman she'd love that kısaltabilir miydi? Tabii o zaman da aynı şekilde kısaltabilirdik. Yine yazılışları aynı buldun ve hedin yazılışları aynı. Sadece biz cümle akışında, diyalogun içinde hangisi olduğunu kendimiz karar veriyoruz. Tamam, tamam hocam. Tamam. Peki. Başka? Burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Bu diyaloğun içinde anlamını bilmediğiniz bir kelime mesela. Ee, yok ama hocam ben bir telaffuzu yanlış yapmışım. Siz şimdi e, okuyunca fark ettim. Certificate diye telaffuz ediyoruz değil mi? Aha. Ben certificate dedim ona. Certificate. Evet. Tamam. Şöyle. Certificate aslında en yaygın kullanımı bu. Ama bir gariptir. Amerikan aksanıyla İngiliz aksanında böyle bir farklılıklar var. Mesela analyze, analiz. Şimdi, analiz kelimesi aslında. analyzes. S harfiyle yazıldığı zaman İngilizler yazıyor S harfiyle. E, İngilizler de Z ile yazıyor. analyzes diye. Aslında aynı şeyi söylüyorlar. Onun gibi bir sürü kelime var. Certificate ya da certificate iki şekilde de okunuyor. Yanlış diyemem o yüzden. Hmm, tamam hocam. Doğrudur. Benim şey gibi, geçen hafta hatırlıyor musunuz? Success, success örneği vardı. Evet, evet. Mesela success, Amerikan diye hatırlıyorum. Success, İngiliz diye hatırlıyorum. Benim dilimde değil, success yer etmiş mesela. Onu çok kullanırım. Ama iki şekilde de doğrudur. Yani yanlış değil. Peki, başka? Mesela ben bu kullanımı ilk defa gördüm dediğiniz ya da anlamını bilmiyordum dediğiniz var mı bir kullanım? Cümleler kısa kısa. Bir Beatrice var elimizde, bir Caroline var. Caroline diye de okunabilir bu arada. Caroline diye de okunabilir. Bu yine Amerikan İngiliz farkı mı hocam? Evet evet. Yani hiç <gülüyor> fark etmez özel isimlerde. Tamam. Mesela şey de çok benziyor. Michael ve Michelle. İkisi de aynı şekilde yazılıyor bazen ve aynı şekilde şey yapılıyor. Farklı yazılsa da aynı şekilde telaffuz edilebiliyor. Peki başka var mı burada? Burada yok sanırım. Geçtim. Duno burada Ironnova verdik. Evet, genelde bildiğiniz kullanımlar sanırım. Peki birinci örneğe bakalım. Are their sentences true or false? They have a present For Caroline. It's false. False. Uh -huh. Nenden peki? It's because uh, they are searching they a are... present for Caroline. Yes, thank you. They are searching for a present for Caroline. So this is false. The first one is false. And the second one, Andrew was supposed to get the gift. Who will get the gift? That's yes, true. Yes, it is true. Andrew uh, will get the gift for Caroline. Mm -hmm. But he, he, he he He forgot it. Hocam. Üçe bakayım. Efendim. Alan. Aptal bir ses gelmedi ama hocam. Evet seninde. Ha yanlış yim mi yaptım acaba diye sesle falanca. İki true mu oldu şimdi? Yok. Second. Ha? İki second true. The third. Beatrice can't get the gift because she is at work. True hmm. or false? Beatrice, uh, false. False. Neden? Why? Because uh, Andrea uh, is at work. Because Andrew is at work, not Beatrice. Yes, you are right. The third one is false. And the fourth, Beatrice thinks a phone is a good idea. False. False. What she thinks? Uh, headphone. Not phone. Yes, headphone. Headphone nedir Türkçesi? Kulaklık galiba. Kulaklık. Headset diye de geçiyor. Headset. Yani phone yerine set kelimesiyle de. Ya da headphone kullanabiliriz. Güzel. E, o zaman dörde de false diyorum. Beş. Andrew suggests headphones. True. True. It is true. And six. They think Caroline likes spa. True. True. Bunu da nereden bulduk? Şurada bir yerde spa kelimesi geçiyordu değil mi? She would love that. Yes. Have you seen those gift certificates for a spa? She would love that. Evet. Seveceğini düşünüyorlar. O zaman true altı pardon altı yaptık yedi they are meeting this afternoon at half past four it's home mm -hmm. because they are they will meet uh tomorrow afternoon at 4 30. most yes, not today but tomorrow afternoon so this is false and the eighth one and really speaking bad results Andrew is picking you. Yes, it's yes, true. Uh -huh. It's true. And the task second. Var mı şurada anlamadığınız bir şey? Bu cümlenin... <gülüyor> ben doğru yapmışım ama yani şimdi bulamadım. Nerede yazıyor Andrew'in alacağını? Beatrice'in. Şurada. I can pick you up at your house. You tamam. Like ya, tamam hocam. Uh -huh. İstersen seni alabilirim diyor. Zaten şu beyaz cümleler şöyle bakın. Beyaz cümleleri Andrew söylüyor. Yeşillere Beatrice. Tamam canım. Tamam. Peki bakalım şimdi diğer kısmı. Complete the sentences which words from the box. I have bu I have have, are have bir have daha var. Do and I am. Şimdi soru soracağız. Bazıları soru cümlesi, bazıları normal bir cümle. You there? Are you there? Are you there? Yani Türkçesi nedir? Orada mısın? Orada mısın? Orada mısın? Evet. Are you there? You told about what to get her? Soru olması lazım. Have you told about what to get her? Evet. Uh -huh. Have you thought about what to get her? Hiç daha önce düşündün mü? Have you thought about? Ona ne almak konusunda düşündün mü? İki have olacak. Bir are olacak. Üç. You mean a present? Do you mean a present? Yani soru olacağı için do gelmesi lazım. Do you mean a present? Yani mean nedir burada? Ne anlam verir cümleye? Uh, etmek evet, <gülüyor> <gülüyor> evet kasted, mate. do you mean a present sen bir hediyeyi mi kastediyorsun yani hediye mi demek istiyorsun diyeceğim o yüzden do gelecek you got any ideas have you got any ideas? have you got any ideas hiç fikrin var mı have diye söyleyeceğim dördü 5 just had an idea for a gift I have I have just had an idea for a gift. Hediye için bir fikrim var. Altı. Back now. I am back now. I am back now. Yani nasıl Türkçeleştirirsiniz? Geri geldim ben. Ha, burada, aha, buradayım. Döndüm. Geri geldim. Mesela gelmese bile diyelim ki telefondasınız. Biriyle konuşuyor. İşte şey Bir dakika. Hold on diyorsun. Bekle. Sonra geri geliyorsun. I back. Tamam şimdi dinliyorum seni. Buradayım. Geldim. Gibi bir süre anlamada gelebilir. Konsepte göre değişir. I am back now dedim. Bitirdim. Peki discussion kısmındayım şimdi. What do you prefer? Sending message to your friends or phoning them? Ee, birkaç cümle yazmanızı istiyorum. En azından bir paragraf kadar. Size bir 5-6 dakika versem yeterli olur mu? Olur hocam. Olur, hocam. Olur. olur hocam. Soruda anlamadığınız bir şey var mı? What do you prefer? Prefer tercih etmek. Sending message to your friends or phoning them. And why? Nedenleriyle beraber açıklayın olur mu? Bir 5-6 e, dakika veriyorum size. Tamam hocam. Tamamdır. Peki, yazdınız mı bu şeyler? Evet hocam. Evet hocam. O zaman önce Merve ile başlayalım. Sağ ol hocam. It depends to the situation. I use both of them. But usually sending messages my favorite for many reasons. Uh, because it's short and informative, also saves time. And I can do another things at the same time, for example, listening some conversations or watching news like that. If I miss my friends, then I call them to hear their voices. It's like a therapy for me. Okay, then you mean it's up to your uh, motivation or your thoughts or your mood to talk yes. to your friends or to send messages? yes definitely okay it's up to the conditions for you okay thank you yeah. um Kader? Uh, i always uh, prefer sending message to my friends uh, because my friends uh, can busy uh, busy their work uh, if i send message uh, to my friends uh, they can uh, answer my message uh, when they are uh, available. Mm -hmm. uh, but if we are going to a uh, conversation uh, with my friends, uh, we can uh, speaking on phone with them. Mm -hmm. Okay, thank you. And Rueda? Right. Um, I prefer to call my friends with the phone. Uh, And if I don't have urgent, yeah, see, uh, if I'm not in a hurry, uh -huh. um, I, I see my friends when we are talking. I open the video uh, call to see my friends when we are talking uh, because I can see my friend and she can also see me. Uh, and I can see also uh, her feelings about uh, The topic when we're talking and, and she can also uh, see my my feelings if she also be uh, emotional okay thank you for your answers and then uh say şey i am not in hurry evet. Mesela, i am not in hurry the you know if there is not any urgent event If there is not any uh, urgent situation ya da if there is not any emergency yani herhangi bir acil durum yoksa için evet. bu kalıpları kullanabiliriz. If I don't have urgency kendim yazdım sonra Google Translate'ten baktım orada o seçenek çıkmadı ama dedim acaba yanlış mı? If i̇şte I am not in a hurry yazıyordu sadece. genel kalıp kullanım I am not in hurry, I am in hurry. Çok acelem var. Koşturuyorum. I am not in hurry. Acelem yoksa. Tamam hocam. In hurry kalıbı kullanılıyor yani sıklıkla. Peki e, ya da if there is not any urgent event diyebiliriz. Ya da event situation. Acil bir durum yoksa. If there is no emergency diyebilirsiniz. Eğer acil bir durum yoksa diye söyleyebilirsiniz. Peki sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam benim. Peki bugün zaten üç kişiyiz. Bugünlük burada bıraksak yeterli olur mu sizin için? Olur İyi, hocam. Tamam, ben... tamam. haftaya e, diğer metni okuyalım olur mu? Diğer neydi bir bakalım hemen. E, ben de bir bakayım buradan. Sizi bekleteceğim hemen kısacık. Yedinci hafta mı olacak haftaya? Evet hocam. Evet hocam. Tamam. Bu birazcık daha uzun bir metin. Millennials in the workplace. Bu metni okuyacağız haftaya. Millennials in the workplace. Tamam. Yine bunu e, şey yapın, yani okuyun ve sorularını cevaplamaya çalışın. En sonunda da ben size yine metinle ilgili genel düşüncelerinizi sorduğum bir soru olacak. Yani yine size bir 5-10 dakika zaman verip yazmanızı isteyeceğim. Bir de hocam şey soracağım size. Bu son derslere yakın 12 dersimiz olacak galiba toplamda. Hani hiç düşünmeden ve önceden yazmadan direkt böyle cevaplamaya çalışsak son iki derste veya üç derste hani herkes kabul ederse hani daha böyle kendimizi geliştiririz o anlamda söyledim. Tamam. Nasıl yani hani hiç... Mesela hocam son son sorularımızı hani bir beş dakika veriyorsunuz da yazıyoruz ya hani genelde ben hani bağlı kalıyorum yazdığıma direkt böyle kafamdan düşündüklerimi de söyleyemiyorum o an. Tamam, Belki sonra... son iki ders son iki ders yani arkadaşlar için de uygunsa bilmiyorum ben hani böyle bir öneri sorumlu siz de kabul ederseniz eğer. Benim için uygundur. Zaten hani metinleri okuyun diye önceden zamanımız oluyor ya bir hafta boyunca bu sürede de mesela şunu yapabilirsiniz kendiniz notlar tutun mesela haftaya için söyleyeyim. Millenials in the workplace metnini okuyacaksınız alıştırmalarını yapacağız bu metinle ilgili ne anladığınızı bir paragraf halinde mesela özetliyor olun ben de onun için ben size yine bir iki tane soru sorayım spontane hemen anında cevaplayalım hı, evet çok Değil iyi mu? olur hı hı. çok iyi olur bence ne olacağız tamam öyle yapalım siz nasıl derseniz zaten ee, diğer öğrenciler çok enteresan. Sadece üç kişi kaldık yani burada. Sizle, benle beraber dört kişiyiz. Ee, çok yoğun talep vardı. Ya sınav haftalarına denk geldi birçok kişinin, bilmiyorum. Olabilirim. Sizlerin bölümleriniz neydi? Okuyor muydunuz bu arada, çalışıyor muydunuz? Merve mesela. Ben ilahiyat mezunuyum. Yüksek lisans hazırlanıyorum hocam. Çalışmıyorum şu an. O yüzden de İngilizce benim için çok faydalı oldu. Çünkü Gramer çalışınca anlamıyordum. Evet. Diğer reading derslerine katılıyor musun peki? E, birinciye katılıyorum. Bir de ikinciye. Üçüncüyü aslında hocanın söylediklerini anlıyorum ama metinlere baktım. Biraz zor geldi. Bunlar bittikten sonra inşallah YouTube'dan izleyip yapacağım onları da. Çıktısını aldım metinlerin tamam. hocam. Tamam peki. Kolay gelsin o zaman. E, Sağ Uh -huh, teşekkürler. Ee, hocam ben de mimarım. Şu an yine mimarlıkta yüksek lisans yapıyorum. Ee, bir de ileri düzeye katılıyorum ben buradaki uh -huh. İngilizce kurstan. Evet. Güzel. Peki, Ankara'da mısın? Sen Yok hocam. Tokat'tayım ben. Yani uh -huh. genel olarak Tokat'ta yaşıyorum ama şu an İstanbuldayım. <gülüyor> tamam peki. Güle ee, Peki iki tane çocuğu var. Onu biliyoruz. <gülüyor> evet hocam. Uh -huh. Ben de uh, ilahiyat mezunuyum aynı şekilde uh, yüksek lisans yaptım. Uh, uh -huh. yine, uh, kızımın doğumundan önce mezun olmuştum. Uh, yapmak istediğim kadın ve aile üzerine yüksek lisansımı uh -huh. yaptım yapmak istediğim makale yazmak akademik seviyede. önce Türkçe sonra İngilizce. dolayısıyla İngilizce bu manada benim için önemli. Bir de yani okumalarımı da Türkçede şey İngilizcede yapmak istiyorum. Bu kadın konular daha çok İngiliz kaynaklı şu ağırlıkta. Evet. O manada İngilizce önemli. Eklifa katılıyorum bu programa. Çok da memnunum. kemli yapıyordum bundan önce de. o manada pratik de kazandım de. Peki, o iyi olmuş kembili güzel bir imkan sunuyor. Yani birazcık ücretli falan tabi, onları düşünmek lazım. Evet. Ama sonuçta e, faydası oluyordur. Kesinlikle. Evet. Peki, o zaman teşekkür ediyorum katıldığınız için. Haftaya yine görüşürüz. Sağ olacağım. Teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. üzere. Sağ olun. Ben görüşmek üzere.